İlk Hanım'a şunu soralım, ilaçta tedavi mi, psikoterapi mi yoksa ikisi de mi gerekli? Galiba bazen ikisi de gerekebiliyor. İşte bunun ayrıntılarını sizden dinlemek isteriz. Galiba bazı zamanlarda da psikiyatrlarla, psikoterapistlerle gerekirse bazı uygulamalar için yaşam koçlarıyla da çalışıyorsunuz. Bizi aydınlatırsanız çok güzel olur. Görüyorsunuz daha konu çok sevgili seyirciler. Bunları öğrendik mi uçuşa geçeceğiz. Evet. Öncelikle şunu söyleyebilirim. E, kişiler e, bir herhangi bir uzmana gittikleri zaman uzman onlara ne tavsiye ediyorsa onu yapmaları gerekiyor. Doğru kişileri tercih etmeleri gerekiyor ve e, eğer ki ilaç gerekiyorsa psikiyatristler ha. ilaç veriyorsa bunu almaları gerekiyor. Kesinlikle. Doğru. Psikoloğa gittiklerinde psikoterapinin belli e, kaç seans söyleniyorsa onlara gidilmesi gerekiyor. Yani aslında burada danışanlarımızın pek fazla seçim şansı yok diyebilirim. Yani ne deniliyorsa onu uymak gerekiyor. Örneğin bir doktor ameliyat olacaksınız dediğinde ben olmasam da geçer diyemiyoruz sonucunda tamam. en fazla türbe dolaşır gibi iki üç doktor dolaşıyor hepsi aynı deyince mecburuz sizler ve bizler yıllarca bu işin içinde olduğumuz için zaten psikoterapi artı farmakolojik yani ilaç tedavisi gerekiyor diyorsa o zaman psikolog ve psikiyatr birlikte çalışabiliyorlar bazı durumlar oluyor Aynen. mesela bu Obsesif, kompulsif, evet. takıntılı ve zorlantılı düşünce bozukluğu gibi. Ee, peki hangi durumlarda sadece terapi yeterli oluyor? Hangi durumlarda e, hani tabii ki hepsini saymak çok zor burada ama birkaç örnek. Da, sadece danışmanlık yeter, psikolojik danışmanlık. Bunlardan bahsederseniz iyi olur. Tabii. Ee... Dediğiniz gibi çok çeşitlidir bunlar. Danışını görmek ve ona göre yol izlemek Tabii lazım. Mı? Onun dışında genel olarak şöyle diyebilirim. İlaç tedavisinin gerektirmediği durumlar, örneğin kişi danışmak için geliyorsa, yani biz herhangi bir rahatsızlık, tanısı koymadıysak danışanımıza bu durumlarda psikoterapi yeterli olabiliyor. Veya e, örneğin depresyonun hafif çeşitlerinde bunlarda psikoterapi yeterli ve kalıcı bir çözüm oluyor. Fakat e, beyin kimyasından da kaynaklı bazı e, rahatsızlıklar var. Biliyoruz ki örneğin depresyonda e, dopamin, serotonin hmm. ve noradrenalin gibi nörekimyasalın dengesizliği yüzünden ortaya çıkıyor. Özellikle majör depresyonda Aynen değil öyle. mi? Aynen yani? öyle. Mesela o tarz bir depresyonu hmm. varsa danışanın, burada psikoterapinin yanında ilaç tedavisi de gerekiyor. Ve araştırmalar şunu gösteriyor ki sadece e, psikoterapi ya da sadece ilaç e, bunların sonucunda bu rahatsızlıkların tekrar geri geldiğini aslında daha kalıcı bir çözüm olarak ikisinin aynı anda yani hem psikiyatristlerle hem psikologlarla görüşülüp e, ilaç artı psikoterapi tedavisinin çok daha güzel sonuçlar elde ettiğini kalıcı sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Tamam. Evet. Bu bilişsel davranışı terapi BDT. doktor David Burns diyor ki yani ciddi bir terapiyle bazen beyin kimyasının da düzeldiği görülüyor diye. Tabii ki o e, ben kendi e, seanslarımdan da biliyorum. Bir 12 seans mesela haftada bir veya iki düzenli geldiklerinde e, ciddi düzelmeler gördük. E, ama ağır depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları gibi durumlarda işte profesör İshak Pardo gibi işte nörolog veya özellikle psikiyatır kendisi psikiyatrların desteğini arkamıza aldığında psikiyatrların muayenehanelerine yönlendirip oradan ilaç kontrollerini veya hastanelerden bu kontrollerin yapılması durumunda hani takibinin yapılması durumunda psikologların işi ve danışanların işi daha rahat oluyor. Aynen. yani. E, tabii ki sizler e, bir e, balık tutmayı da öğretiyorsunuz. Yani psikologdan aldığı bilgi veya donanım e, sadece bir kafede veya bir tatilde edindiği, yediği, içtiği e, geçirdiği zamandan çok farklı. Hı. Hani e, bir e, program düşünün, bilgisayar programı. Bir kere e, satın alıyorsun ama iki yıl sonra onu artık kullanamıyorsun. Ama Hı. bir psikologdan aldığı e, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kontrol veya yönetme sanatı ona ömür boyu bir e, nasıl ki ilk okulda okuma yazma öğrendik, onun e, kodları açık, e, yeni kitaplar aldık daha da geliştirdik vesaire. Yani eskimiyor, yok. O